Uzun gidişine dayanamıyorum Sence de bu ayrılık uzun sürmedi mi? Gitme desem ki diyemiyorum Gücüm kalmadı dön deme Sen başa çıkamaz ki durur ya zaman o anda geçmez bir geçer ya bu derde arama bir çare cümleler kurmaya başlarız sensiz. Bensiz Bizsiz İçine dayanamıyorum Sence de bu ayrılık uzun sürmedi mi? Gitme desem ki diyemiyorum Gücüm kalmadı dön deme Kimse başa çıkamaz ki durur ya zaman onda geçmez bir din geçer ya bu derde arama bir çare cümleler kurmaya başlarız. Sensiz, bensiz, bizsiz. Kimse başa çıkamaz ki, durur ya zaman. Ne diyin geçer ya bu derde arama bir çare cümleler kurmaya başlarız sensiz ben siz bir